ne mutludurlar onlar, solun adamlarıysa, ne uğursuzdurlar onlar. Önde olanlar var ya, onlar öncüdürler. İşte o yaklaştırılanlar nimet cennetlerindedirler. Çoğu önceki ümmetlerden, biraz da sonrakilerden. Onlar cevherlerle işlenmiş tahtlar üzerindedirler. Karşılıklı olarak onların üzerine yaslanırlar. Çevrelerinde ölümsüzlüğe ulaşmış gençler dolaşırlar, kaynağından doldurulmuş testiler, ibrikler ve kadehlerle. Ondan ne başları ağrıtır, ne de akılları giderilir. Beğendikleri meyveler, Canlarını çektiği kuş etleri, iri gözlü huriler, saklı inciler gibi yaptıklarına karşılık olarak verilir. Orada boş bir söz ve günahı sokan bir laf işitmezler. Duydukları söz, yalnız selam, selamdır. Sağın adamları, nedir o sağın adamları? Dal bastı kirazlar, meyve dizili muzlar, uzamış gölgeler, fışkıran sular, pek çok meyve arasında tükenmeyen ve yasaklanmayan ve yükseltilmiş döşekler üstündedirler. Biz kadınları yeniden inşa ettik, yarattık, onları bakireler yaptık, hep yaşıt sevgililer. Sağın adamları içindir, birçoğu öncekilerdendir, birçoğu da sonrakilerdendir. Solun adamları, nedir o solcular? İçlerine işleyen bir ateş ve kaynar su içinde, kapkara dumanlan bir gölge altındadırlar. Kine serindir, ne de faydalı.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 Ektiğinizi gördünüz mü? Onu siz mi bitiriyorsunuz, yoksa bitiren biz miyiz? Dileseydik, onu kupkuru bir çöp yapardık, hayret eder dururdunuz. Rahman doğrusu borç altına girdik, doğrusu biz, yoksul bırakıldık derdiniz. İçtiğiniz suya baktınız mı? İnsanları Buluttan aldılar. onu siz mi indirdiniz, yoksa indiren biz miyiz? Olay edenlerin...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 Biz ona sizden daha yakınız. Fakat siz görmezsiniz. Eğer cezalandırılmayacaksanız onu geri çevirsenize şayet iddianıza doğruysanız. Fakat ölen kişiye gelince eğer o rahmete yaklaştırılanlardansa ona rahatlık, güzel rızık ve naim cenneti vardır. Eğer o sağın adamlarındansa ey sağcı